Merhaba sevgili hanımlar, yepyeni bir videomla yine sizlerle beraberim arkadaşlar. Bugün de size yepyeni bir yelek örneğiyle geldim. Örneğimiz üç büz, iki ters ve arasında baklava dilimleri olan bir yelek modeli arkadaşlar. Ben biraz size üç gül üzerine göstermek amaçlı ördüm. İnşallah bunun devamını ölüp size göstereceğim arkadaşlar. Ayrı bir yerde de şimdi sizinle beraber şu bir gül iki, iki rende ve diğerinde iki rende olarak size göstereceğim arkadaşlar. Bir gül üzerine size ilmeklerimi atıp göstereceğim. İsterseniz bismillahirrahmanirrahim deyip diğer örneğimize başlayalım arkadaşlar. Ben buraya şişime 33 ilmek atarak bir em, geldim arkadaşlar. Bir sıra da ters ördüm. Şimdi sizlerle beraber rende örneğimize başlayacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki, iki tane ters öreceğim burada arkadaşlar. Bir 2. Üç tane düz. Üç düz öreceğiz arkadaşlar. Bir. 2 Üç. Tekrardan iki ters. Üç düz. Bir. Bir. 2 ve 3 şimdi 2 ters şişimin başını dolayıp 2 ilmeğimin yönünü çevirerek bir kesim yapacağım arkadaşlar sola doğru bir kesim yapacağım 5 tane düz bir, iki, üç, dört ve beş. Örneğimiz yedi ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Tekrardan burada iki ters. iki düz, üç düz. 2 ters 3 düz 2 ters ve kenar ilmeğim. Evet arkadaşlar. Arka sırada hiçbir işlem yok arkadaşlar. Düzü düz, tersi ters olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki tersim var. Pardon, iki düzüm var. İki düz öreceğiz. 3 ters 2 düz 3 ters 1 2 İki düz. Ve şimdi burada bir. 2 Üç. Dört. Dört. Beş. Altı ve doladığımız ilmekle beraber 7 tane ters öreceğiz arkadaşlar. 2 tane düzüm var burada. 2 düz 3 ters. 2 düz 3 ters 2 düz ve kenar ilmeğim ve düz olarak ördüm. Şimdi geldik örneğimizin ön sırasına. Burada büzmeleri yapacağız arkadaşlar. kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters. Şişimin başını doluyorum. Üç tane rende örneği yapacağız. Yani üç düz yapacağız arkadaşlar. şişimin başını tekrardan doladım 2 ters tekrardan şişimin başını doluyorum tekrardan üç tane ilmeği bir ilmeğe düşürüyor, düşürüyoruz arkadaşlar büzüyoruz tekrardan şişimin başını dolayıp iki ters örüyorum Daha önceki sırada doladığımız ilmek düz olarak çıktı. Şimdi burayı düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Tekrardan şişimin başını doluyorum. Sola doğru bir kesim daha yapıyorum arkadaşlar. Evet. Dört tane düz örüyorum. Bir. 2 Üç. Ve dört. İki ters. Şişimin başını doluyorum. Üç tane ilmeği tek ilmeğe düşüreceğiz arkadaşlar. Bizeceğiz. Evet. 2 ters. Tekrardan şişimin başını doluyorum. 3 ilmeği 1 olarak alıyorum. Ve düzüyoruz arkadaşlar. 3 ilmeği 1 ilmeğe düşürdük. Yine şişimin başını doluyorum. 2 tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeğim. Arkadaşlar arka sırada hiçbir işlem yok. Doladığımız ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Ön yüze düz olarak çıkıyor. İsterseniz videomuz uzamasın ben arka sırayı örüp geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi örneğimizin ön sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane ters üç tane düz Az önce büzdüğümüz ilmekleri tekrardan şey yapıyoruz arkadaşlar 3'e çıkardık. 3 tane düz. Bunu 3 sırada bir yapıyoruz arkadaşlar büzme kısmını. 2 sıra 2 tane ters 3 tane düz. iki ters bir iki tane düz ve yine şişimin başını dolayıp bir kesim daha yapıyoruz arkadaşlar üç tane düz bir iki ve üç 3 tane kesim yaptık. 1 2 3 tane düz. 2 ve 3 2 ters 3 tane düz ve yine 3 ters. Pardon, 2 ters ve kenar ilmeğim. Evet arkadaşlar, şimdi örneğimizin arka sırasındayız. Ben arka sırayı örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi örneğimizin Ön sırasındayız. Bakın örneğimiz yavaş yavaş çıkıyor arkadaşlar. Şimdilik kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters Şimdi burada tekrardan büzme yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane ilmeği 1 ilmeğe düşüreceğiz tekrardan. Tekrardan doluyoruz şişimizin başını 2 ters. Tekrardan doluyoruz. 3 tane ilmeği 1 ilmeğe düşüreceğiz arkadaşlar. Evet. Şişimizin başını tekrardan dolayıp iki ters örüyoruz. Şimdi burada 1 2 3 düz örüyoruz. Şişimizin başını doluyoruz. Bir kesim daha yapıyoruz arkadaşlar sola doğru. Burada iki düzümüz kaldı. Bu iki düzü de örüyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Dizimde ördüğüm için bazen şey, düzmeler oluyor. Üç taneyi tekrardan düzüyoruz arkadaşlar. Bir ilmeğe düşürüyoruz. Arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz size minnettar kalırım. Değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Ben sizler için varım. Sizin sizin için varım arkadaşlar. Videolarımı beğenip desteklerseniz beni ücretsiz olarak abone olursanız size minnettar minnettar kalırım arkadaşlar. Pardon. Evet. Şimdi burada şişimizin başını dolayıp tekrardan 3 tane ters örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeği ile beraber. Evet arkadaşlar. Örneğimizin Arka sırasındayız. Ben arka sırayı örüp geliyorum arkadaşlar. Ön sırada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi örgümüzün ön sırasındayız. Ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ters. 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters 1 2 3 4 şişimizin başını doluyoruz bir kesim daha yapıyoruz arkadaşlar sola doğru burada bir ilmeğimiz kaldı onu da düz olarak örüyoruz arkadaşlar şimdi 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz Ve kenar ilmeği ile beraber 3 tane ters örüyoruz arkadaşlar. 2 ters ve kenar ilmeği ile beraber 3 ters örüyoruz arkadaşlar. Şimdi örneğimizin arka sırasındayız. Arkadaşlar videomuz uzamasın diye ben arka sırayı örüp geliyorum. Ön yüzde görüşmek üzere tekrardan. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin ön sırasındayız. Şimdi burada yine büzmelerimizi yapacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum arkadaşlar. Şişimin başını dolayıp üç tane düzü bir ilmeğe düşüreceğiz arkadaşlar büzeceğiz evet bir tane büzmemizi yaptık şimdi tekrardan şişimizin başına dolayıp iki tane ters öreceğiz arkadaşlar bir iki tekrardan üç tane düzü şişimizden geçirip bir ilmeğe düşüreceğiz arkadaşlar. 3 ilmeği bir ilmeğe düşüreceğiz. Pardon. 3 ilmeği bir ilmeğe düşüreceğiz. Evet arkadaşlar. Tekrardan şişimizin başını dolayıp 2 tane ters örüyorum arkadaşlar. 1 2 3, 4, 5, 5, iki tane e, bir kesim yapacağız arkadaşlar. İki ilmeği bir ilmeğe düşüreceğiz. Burada düzümüz kalmadı. şişimi ipimi ön alıyorum. İki ters. 3 ilmeği 1 ilmeğe düşüreceğiz. Büzüleceğiz yine burada. 2 ters. 3 ilmeği. 3 ilmeğini. Bir ilmeğe düşeceğiz. Tekrardan yine büzeceğiz. Bir büzme daha yapacağız arkadaşlar. Biraz sıkı ördüğüm için ilmekler kaçıyor. Şimdi şişimin başında doladım. Kenar ilmeğimle beraber 3 tane ters örüyoruz arkadaşlar. Evet Arkadaşlar Şimdi Örneğimizin Arka Sırasındayız Ben Arka Sırasını Örüp Ön Yüzde De Sizi Tekrardan e, Modelin Kurulumunu Anlatıp Videomuzu Bitireceğiz Arkadaşlar Ön Yüzde Görüşmek Üzere Evet Arkadaşlar Şimdi Örneğimizin Ön Sırasındayız Burada Size Model Kurulumunu Anlatacağım Ve Videomuzu Bitireceğiz Arkadaşlar Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane tersimi örüyorum. Daha önceki sıramızda düzdüğümüz ilmekleri şimdi düz olarak örüyoruz. Arkadaşlar. Üç tane düz. iki ters. üç düz iki ters ve burada arkadaşlar şişimizin başını dolayıp şu iki düz ilmeği sola doğru tekrardan bir kesim yapıyoruz arkadaşlar Örneğimizi tekrardan kurduk. Şimdi 5 tane düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 2 ters 5 tane düz ördükten sonra 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz Ve kenar ilmeği ile beraber 3 ters 2 ters ve kenar ilmeği Evet arkadaşlar Örneğimiz bu kadar. İnşallah videom size yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Ben bunu yelek yapınca yine sizlerle bu örneği paylaşacağım arkadaşlar. Yelek yapıp sizlerle paylaşacağım videolarını. Şimdi size sadece örnek amaçlı çektim videoyu. Beni dinlediğiniz için kanalıma geldiğiniz için hepinize sevgi ve saygılarımla. Kanalıma ücretsiz abone olarak beni desteklerseniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız arkadaşlar size minnettar kalırım. Hepinize iyi günler, sevgi ve saygılarımla. Hoşçakalın.